Peki hangi kimliklerle e, oy kullanılabilir? Nüfus cüzdanı muhakkak ama nüfus cüzdanının dışında da e, insanları taşıdığımız kimlikler var. Şimdi e, kimlik çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya e, kimliğini taşıyorsanız bu ülkenin bir hissedarısınız demektir. Yani nüfus e, cüzdanı dediğiniz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaş olduğunuz belgeler aynı zamanda bu ülkenin de bir hissedarı olduğunuzda da belgeler yaşadığınız sürece. Dolayısıyla kimlikler önemli. Kimlikler aynı zamanda e, resmi olarak sizin kim olduğunuzu ortaya koyan belgeler. Şimdi sandık kuruluna geldiğinizde e, şunları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan belgeler var. Bu çok önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan belgeler var. Bir de Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşımayan belgeler de olabilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan belgeler bir kere kimlik kartımız var. Hepimizin kullandığı. Geçici kimlik belgesi var. Yine ilgili resmi kurumlarca verilmiş. Ve nüfus cüzdanımız var. Yani Eski nüfus cüzdanlarımız herkes hatırlar. Onların bir kısmında tercih numarası yoktur resmi dairece verilen soğuk damgalı kimlik kartı var. Bu nüfus cüzdanlarının bir çoğunda da var yani şeyde var, kimlik numarası var. düzeltelim. Resmi dairece verilen soğuk damgalı kimlik kartları var. Pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi genelde sık kullandığımız şeylerden. Hakim ve savcı belgesi, yüksek yargı organları mensuplarına verilen e, mesleki kimlik kartları var, avukat kimlik kartı var, e, noter kimlik kartı ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikli belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra olmasını söyleyerek oy kullanmaya başlar. Bir de e, bu belgelerden birini veremeyen seçmen Hiçbir şekilde oy kullanamaz. Vallahi. Şahitle falan olmaz Hayır. belediyelerle köy ve mahalle muhtarlarını düzenlenen ilmi haber niteliğindeki belgeleri görüyor vatandaş mesela. Ben diyor işte muhtardan aldım ben buyum diyor. Bu kesinlikle bu kullanılamaz. Üzerinde e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan ama resmi ve e, bir kimlik belgesi birazdan vatandaş var. Yani resmi olarak verilmiş ama Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yok. Bu durumda seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdı dediğimiz, size gönderilen seçim sandık listesi ve nerede kullanacağınızı belirleyen seçmen bilgi kağıdı var. Bu kağıtla beraber bu resmi kimliğinizi sunarsanız da, e, bu oy kullanma hakkınız sahip. E, artı ceza infaz kurumlarının tutuklu veya taksit suçlarda hükümlü bulunan seçmenlerde yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için ceza idaresince verilmiş belge kimlik belgesi yerine geçer diyor yasamız. Bir de öyle bir durum var. İstahiyi bir durum. Evet.